Bir şeyi basitçe açıklayamıyorsan, yeterince iyi anlamamışsın demektir. Bir insanın zekası verdiği cevaplardan değil, sorduğu sorulardan anlaşılır. Sadece iki şey sınırsızdır, evren ve insanoğlunun ahmaklığı, ilkinden o kadar da emin değilim. Yaşam, bisiklet sürmeye benzer. Dengeyi sağlamak için pedal çevirmeye devam etmek gerekir. Övgünün aldatıcı ve yıkıcı etkisinden kaçmanın tek yolu, çalışmaya devam etmektir. Merakınızın peşinden gidin, benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım. Bilgi deneyimden gelir, bilgi malumat değildir. Bilmenin tek yolu deneyimlemektir. Kaosun içinde sadeliği bulun. Gürültünün içinde harmoniyi bulun. Her zorluğun ortasında bir fırsat vardır. Mutlu olmak istiyorsan, bir amaca bağlan, insanlara ya da eşyalara değil. Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır.